Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, 71 yıl önce 9 Mayıs 1950 tarihinde Schuman Deklarasyonu'nu yayınlayarak Birleşmiş Bir Avrupa vizyonunu ortaya koydu. Avrupa, özgürlük demek, saygı, yenilik, yaratıcılık demek, çeşitlilik, dinamizm demek, hoşgörü, açıklılık, açık fikirlilik demek, bilime ve hukukun üstünlüğüne inanmak demek, Avrupa, birlik ve beraberlik demek. Müzik Neredeyse bir buçuk yıldır tüm dünya olarak deneyimlemeye devam ettiğimiz bu pandemi sürecinde tüm bu anlamlar daha fazla önem kazandı. Hep birlikte bu pandemi sürecinden daha güçlü ve daha sağlıklı çıktığımız, iyi olma halini daha fazla edindiğimiz, bilimin ve sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü yaşamlarımıza daha fazla kattığımız, insan için birlik olma kavramını daha fazla içselleştirdiğimiz ve geleceği hep birlikte yarattığımız günlere en kısa sürede ulaşmak dileğiyle. 9 Mayıs Avrupa günü kutlu olsun.